Bu videoda karekök içinde 9 eksi x karenin belirli integralini eksi 3 ile 3 aralığında değerlendireceğim. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurmanızı ve bu soruyu kendi başınıza çözmenizi, çözmeye çalışmanızı istiyorum. Hatta size bir de ipucu vereyim. Eğer fonksiyonun grafiğini çizerseniz bu soruyu kolaylıkla cevaplarsınız. Evet denediniz, hatta sonucu da buldunuz. Şimdi birlikte yapalım. Peki, az önce ne demiştim? Fonksiyonun grafiğinden cevabı rahatlıkla, kolaylıkla bulabiliriz, demiştim. O zaman gelin bu grafiği çizelim. Burası y eksenimiz, bu da x eksenimiz. Belki fonksiyonun grafiği hemen gözünüzde canlanmamış olabilir, ama konik kesitleri hatırlayın, konik kesitler. Evet, aslında şu an size ipucu veriyorum, cebir 1 dersinde gördüğünüz konik kesitler. Eğer hatırlamıyorsanız hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Bu fonksiyon y eşittir f(x) olarak ifade edebileceğimiz bir fonksiyon. Ve bu örnekte y karekök içinde 9 eksi x kareye eşit. İki tarafında karesini alırsam y kare eşittir 9 eksi x kare bulurum. X kareyi diğer tarafa alalım. Y kare artı x kare eşittir 9. Ve bu denklemi tahminen hatırladınız bu merkezi orijinde ve yarıçapı 9'un karekökü yani 3 olan bir çemberin denklemi. Şahane. Ama bunun grafiği tabii ki bir çember olmayacak. Çünkü bu bir fonksiyon. Bunun fonksiyon değil de bir çember olarak değerlendirilmesi için burada pozitif ve negatif karekökleri almamız gerekirdi. Ama iki tarafın karesini aldığımızda negatif karekökü elemiş olduk. Ve sadece pozitif karekökü ya da temel karekökü değerlendirdiğimiz için bu fonksiyon çemberin sadece üst kısmından oluşur. Tekrar ediyorum, bu temel karekökü aldığımız için, pozitif karekökü aldığımız için merkezi orijinde ve yarıçapı 3 olan bir çemberin üst kısmı. O zaman çizelim. Merkezi orijinde ve yarıçapı 3. Burası eksi 3. Burası 3, burası da 3 olacak. Ve fonksiyon bu şekilde görünecek, böyle çizilecek. Gördüğünüz gibi fonksiyon yalnızca eksi 3 ile 3 arasında tanımlı. X'in mutlak değeri 3'ten büyükse, buradan negatif bir sonuç çıkar ve bu durumda pozitif ya da negatif olmayan değerler için tanımlı olan bu fonksiyonun temel karekökünü bulamayız. Kısacası bu fonksiyonun grafiği bu şekilde çiziliyor. Peki, eksi 3 ile 3 aralığındaki belirli integral nedir? Eğrinin altında ve x ekseninin üstünde kalan, taradığım alan. Ve bu alanı bulmak için kalkülüs bilmenize gerek yok. Geometri bilmek yeterli, değil mi? Burada tam bir daire olsaydı, alanı pi çarpı yarı çapın karesinden pi çarpı 3'ün karesi, yani 9 pi olurdu. Ve burada dairenin yarısı olduğuna göre, bunu ikiye bölersek, istediğimiz alanı buluruz. İşte bu. Alan 9 pi bölü 2. Dolayısıyla, bu da 9 pi bölü 2'ye eşit.